...sefer bitene kadar sizin zindanı tutarım... ...ya da almak zorunda kalırım. Karaşehir'e biz ait olan tüm toprakları... ...başın altına bakasınız bana. Osman Bey bulmasınız. Gün Yenişehir'i kana bulayacağız. Bizim kanımızı akıtan Türklere... ...Margaşa'nın ardından... ...bizim fırtınamız Yenişehir'i yok edilir. Rivanı kuracağız. Osman Bey... Osman'ın ölümü... Yeni şehri kasıp kavuracak Ne <gülüyor> de biz hak ettiğimiz her şeyi alacağız. Yeni şehir. hak ettikleri sonu vereceğiz. Müslah, oğlu buradadır. Tembihli olasın. Seni deneyecekler. Osmanlı geri sürmüş. Bir daha da dönmemişlerler. Beyin. Şimdi bu nefsini terbiye ederiz. Rabbim bizi güçürsün, haberi tutsun.